Susar, herkes susar Her yer kural, yıkın duvarları Ura, yanıma uğra Yazı tura, Ükelim tüm kollar Normalde döneceğim hayatım versin istediğimi Zorlama düşerim şeytan duymasın dinlediğimi Kaybala gitsin dur zorlama